Teknoloji okudanıp inize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün iki telefonumuzun kamera incelemesiyle karşınızdayız. Bunlar hangi modeller? Huawei'nin P40 Lite modeli ve Samsung'un Galaxy A71 modeli. İki telefonda da dört ana kamera bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden ikisini karşılaştırma kararı aldık. Biliyorsunuz P40 Lite kısa süre önce ülkemizde 3300 lira gibi bir fiyattan satışa sunulmuştu. Daha önce satışa çıkan A71'in fiyatı ise şu anda 3500 lira, 3600 lira, 3700 lira gibi Fiyatlar da değişiyor. Tabi biz bu videoyu çektiğimizde bu fiyatlar bu şekildeydi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde artarsa bunu mağdur görmenizi tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü ülkemizde fiyatlar aniden yükselebiliyor. Dolayısıyla sonradan demeyin ya abi bu videoya sen işte şu kadar demişim fiyatına ama bu kadar. Demeyin arkadaşlar. Ki şöyle bir şey var. Biz yaklaşık 2-3 ay önce bir Xbox One alınır mı videosu çektik. 2020'de. O zaman 1500 liraydı. Şu anda aynı konsol 3000 lira. Yani 3 ayda... Böyle fiyatlar birden yükselebiliyor. Bunu da e, biraz mağdur görmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim arkadaşlar iki telefonumuzun kamera incelemesine. Şimdi biz bu telefonlarda ne yapacağız? Önce size bunu söyleyeyim. Farklı açılarda, farklı ışıklarda iki telefonla da aynı fotoğrafları çekeceğiz. Ve bunları size yan yana göstereceğiz. Dolayısıyla hangisinin daha iyi fotoğraf çektiğini söylemek tamamen size kalmış. Ayrıyeten video örnekleri de sunacağız sizlere. Bu videolarda da nasıl performans sunduklarını görebileceksiniz. Eğer bir telefonu satın alırken ilk kriterimiz kamera ise bu iki telefon arasında kaldıysanız muhtemelen bu videodan sonra kafanızdaki soru işaretleri silinecektir diye düşünüyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri iki telefon ile çektiğimiz videolarla ve fotoğraflarla baş başa bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki telefonla da çeşitli açılarda fotoğraflar çektik, videolar çektik ve bunları sizlerle paylaştık. İki telefonun tasarımlarına baktığımızda benzer delikli ekran tasarımı olduğunu görüyoruz. Özellikler açısından da çok böyle aman aman fark eden şeyler yok da Boyut ve tasarımsal noktalarda bazı farklılıklar var ama bunlar sonuçta kamera tarafına etken değil. Fiyatları tekrardan hatırlatmak istiyorum size. İkisinin arasında 250-300 lira gibi bir fark var arkadaşlar. Şu P40 Lite modeli Huawei'nin kendi sitesinde 3300 liradan falan satılıyor. A71 daha önce çıktığı için çok farklı sitelerde de mevcut şu anda. Dolayısıyla Samsung Türkiye garantili satış fiyatı bunun 3500-3400 civarlarındaydı biz bu videoyu çekerken. Dolayısıyla iki model arasında 100-200 lira gibi bir fark var. Eğer ikisinin arasında kaldıysanız kamera tarafında tekrardan belirtiyorum bunu. Bu videoyu izledikten sonra kafanızda bir şeyler buluşmuştur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda başka bir karşılaştırma videosunda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.